Bugün 25 Şubat 2023 Cumartesi Satürn günündeyiz. Boğa burcunda ilerleyen ay güne dingin ve huzurlu enerjiler veriyor. Bugün kendimizi güvende hissetmek isteyebilir, yavaş ve emin adımlarla hareket edebiliriz. Yaşamın keyifli yanları, zevkler, hobiler, yeme içme, doğa, sanat gibi kavramlar da ilgi alanımızda olabilir. Zaman zaman özellikle maddi konularda yetersizlikler hissedebiliriz. Ancak elimizdeki kaynakları da en verimli şekilde değerlendirme konusunda duyarlı ve başarılı olabiliriz. Öğleden sonraki saatlerde ay boğa burcunda Uranüsle birleşecek. Heyecanlı ve coşkulu olabileceğimiz öğle saatlerinde bazı sürpriz ve ilginç durumlarla da karşılaşabiliriz. Zihnimiz çok yoğun çalışabilir. Hızlı ve pratik fikirler üretebiliriz. Gece saatlerinde ay Kova burcundaki Merkürle dik açı yapacak. Zihnimiz hızlı çalışır ancak inatlaşma ve sabit fikirler iletişim sorunları ve çatışmalarda yaratabilir. Trafikte de dikkatli olmakta fayda var. Seste huzursuzluğumuz artabileceğinden tansiyon dengesizlikleri ve uyku sorunlarıyla da karşılaşmamız mümkün. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.